Arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Masal? Sihir asasında market edeceğiz. Evet. Masal'ın sihirli asasıyla biz markete gideceğiz ve deliler gibi market alışıyor yapacağız. Hazır mısın? Evet. Hadi. mış mı? Evet. Bize de göster kızım. İçinde de puzzle varmış. Evet. Babaya gösterelim mi? Bunu almak istiyor Hasan. Başkan? Ama bak bak bak. Nasıl da çok güzel. var? Aa burada da var. Burada da var. Bak burada toy box var. Bundan ben ben de alabilir miyim kendime? Alabilirsen bunu içmaz. Al. Ben sarı istiyorum. Ben de. Bunu ben açacağım, tamam mı? <gülüyor> tamam. Ben de. Aldım. Tamam. Sen hangisini aldın masa? masal? Masal maale aldı. Tamam. Hadi bakalım. Maale? Evet. Masal anne ne alıyor kızım? <gülüyor> anne ne alıyor aşkım? Tatlıcan. <gülüyor> kaç tane alınıp patlayacak? Kaç tane susun olarak? Kaç kişi doğruğun kişiyiz? Ondan kaç tane çıkar toplam? <gülüyor> <gülüyor> Baba. <gülüyor> çıktı. Düşün mü çıktı? Hı? Acıdı mı? Yok, gerçek aptas. Acıcık mı acıdı? Tamam, dikkat Ama et. Tamam mı? Ben 5 tane alıyorum. Zaten 2'ye böğürsen 10 tane yapar. İyi, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Annen ne aldı Hizem? Tatlıcan aldı. <gülüyor> Tatlıcan mı aldı? Evet. Nasıl <gülüyor> Domates. Aferin sana. Domates mi? Domates, ee, <gülüyor> Domates ne vereceksin mısır mı? Eee bu da. Domates salataya ekle, tamam mı? Tamam. Domates. Hani buçuk. Çimi çimi. Salatalık. Bu ne? Salatalık. Salatalık. Salatalık. İsmin ne kızım? Salatalık. Bana bak. Salatalık. Daha yüksek sesle. <gülüyor> wow, masa. Ne? Bu ne? Peş. Peş yeri masa. Bu ne? Bu. Kiraz. Kira. Neymiş kızım? Kiraz. Bir daha söyle. Kiraz. Yüksek sesle. Kiraz. Duyamadım. Kiraz. Bağır. Masa bu Kira. ne? Kiraz. Bak lan. Limon. Ne bu? Limon. Ne kızım? Pokada. Ne? Pokada. Pokata mı? Pokada oldu ama. Adı ne bunun kızım? Pokada. Pokata mı? Pokata. <gülüyor> peki bu ne masa? elma bir adet tane. Ne? Bir adet elma. <gülüyor> peki bu ne masa? E e bu da mı? Bu da mı elma? Kırmızı elma mı? Kırmızı elme. Hı, hmm, peki o zaman geliyor. Bu ne masa? Havuç. Bu ne? Havuç. Havuç. Havucu kim ver? Tavşan yer. Tavşan mı yer? Biz de yer miyiz? Yok. Ben tavşan mıyım? Ben havuç yiyorum. Ben de yiyorum havuç. Biz tavşan mı olduk o zaman? Havuç yemek çok faydalı. Hayır onlar sadece tavşan yiyor. Sadece tavşan yiyor. Peki bu ne masa? Büzük. Büzük? O biber. Bu dolmalık biber kızım tamam mı? Peki Masal geliyor. Sıradaki geliyor. Bu ne masal? <Gülüyor> bu ne? Annesi bu ne? Soğan. <Gülüyor> Yeşil soğan kızım bu. Peki Masal? Bu ne? Bu ne? <Gülüyor> Maydanoz. Marjanam. Evet. Ne yapıyorum kızım? Bana bak. Aa dur bir dakika Onlar ne? Şey onları onu söyleyeceğim onları da koydum. Peki bu ne? İşte. Bu armut. Armut. Evet. Peki bu ne masa? Hmm. Muz. Muz. Kaç tane var burada? Bir. Dört. Dört? Altı tane var. Evet. Altı tane muz var. Tamam mı? Evet. evet. Öpücük. O da kaldı. Öpücük. O da kaldı. Hangisi? Bu ne? Bu ne? Hmm. Brokoli. Kivo. <gülüyor> Kızım brokoli değil, kivi kivi. <gülüyor> bu brokoli ne nereden öğrendi? Bilmiyorum. Taktı brokoliye. Hadi öpücük. Öpücük. Basa. Bana Aa, bak. Tamam bu lahana. Lahana mı? <gülüyor> Ne? Bu mar mar mar. Kafam karıştı. Kızım, bu lahana. <gülüyor> Biz bu lahanayla çorba yapıyoruz. Hayır, çorba. Alo, bibiciğim. Kız lafı değiştirme. Kerat Bu ne ya? Bu şey mi? Bu ne masan? Bu karnabahar. Karnabahar. Kokla bakın, kokla. <gülüyor> <gülüyor> ne korkuyor? Korkma bakayım. Ne bakıyorsun? Hangisini alayım? Hangisini? Hangisini istiyorsan onu al. Hangisini alayım? Hiç yardımcı olmuyorsunuz bana. Masal. Evet. Al, teker al. Alayım mı? Teker aldım. Yuvarlak. Yuvarlak kaşar. <gülüyor> Hadi. Mısır, mısır, yok. mısır yok. Bu markette <gülüyor> mısır yok. <gülüyor> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet, Masal. Şimdi nereye gidiyoruz? <gülüyor> Hayır mı daha bitmedi